Evet, merhaba sevgili arkadaşlarım. Cesur Çoban isimli hikaye kitabımızı okumasına devam ediyoruz. Arapçamızı geliştirmek maksadıyla başlattığımız bu etkinliğin bugünkü bölümünde kaldığımız yer devam ederek Bismillah diyoruz. Vakad Ra'et ve et ve şüphe yok ki gördü. Kim gördü? El-Emiratü. El-Emiratü. Prenses neyi gördü? El-Kitele. Mücadeleyi, dövüşü, savaşı, kavgayı. El-Eşşedide. Şiddetli kavgayı, şiddetli mücadeleyi gördü cencer. Ve sıra, tabi sıra yine saray, saray, musare, um, güreş, kapışmak diyelim. Nedir? Hararetli çatışma, el-kital yani bakın, eş anlamlısı. Sevgili arkadaşlarım, el-bahşi el, el Ve sıra el-bahşiye kelbi Canavarca, savaşı, mücadeleyi, kavgayı gördü. Beynel kelbi vel vahşi. Canavar ile köpek arasındaki vahşi kavgayı, mücadeleyi, güreşi, savaşı ne yaptı? Prenses gördü. beyne arasında, beynel kelbi vel vahşi beyne'l cenne ve cehennem cennetle cehennem arasında beyne'l mescideyn iki mescit arasında ''Beyne leyl ve nahar geceyle gündüz arasında el ilmi ve cehli ilim ve cehalet arasında al mesafe al farq kebîrun ciddan korktu khaf ya khafu khauf mesela özelliği ne olması lazım sevgili arkadaşlar sevgili hanımlar beyiler beyne'l khauf ve'r reca beyne'l khauf ve'r reca korku ile ümit arasında olmalı korku ile ümit arasında yani işte Hazreti Ömer'e izafe edilen bir sözde diyor ki Hazreti Ömer Vallahi diyor cennete bir kişi gireceği deseler o bir kişinin ben olmasını ümit ederim. Cehenneme de bir kişi girecek bilgisi gelse onun ben olmasından korkarım. Bakın korku ile ümit arasında. O dengeyi tabi muhafaza etmek lazım. Korumak lazım. Fekâfet Korktu. Min hazel manzarı, muhafif. Fakat arkadaşlar biliyorsunuz bağlaç normal kafı ya kafı, kafı ya kafı, khaf. Yani kafı ya kifı kif. Kafı ee, kafı kafı O bayan korktu. Min hazel manzar. Bu görüntüden, çünkü hanımlar yüreği biraz hassastır. El-muhiyyifi Bu korkunç manzaradan ne yaptı? Korktu. Ve ugmiye ve bayıldı. Ve ugmiye aleyhe ve üzerine baygınlık geldi. Var temet ve düştü. İnde kademir râi. İnde, yanında. Kademir Ra'i, çobanın ayağının dibine ne yaptı düştü korkudan bayıldı. Haifeten korkarak, muttaribeten endişeli. Thümme sonra uyandı. Thümme sonra. Fâkaya fîhû, uyanık. Min iğmâ'ihe, baygınlığından uyandı min iğme bakın ugmiye aleyhe değil mi? ugmiye aleyhe bayıldı e min iğmehye baygınlığından uyandı be'de en den sonra den sonra katele öldürdükten sonra el kelbi köpek öldürdükten sonra el vahşe canavarı köpek canavarı öldürdükten sonra ba'de ne yaptı? Baygınlığı geçti, uyandı. Ve sürret sevindi. Mutlu oldu. Süruren bir sevinçle nasıl bir sevinçle La Yani sınırsız, sonsuz, büyük bir sevinç duydu. La nihayetelle. O yani sınır olmayan bir şekilde mutlu oldu. Fakat enkade her, fakat onu kurtardı ve enkade ve enkade ve kurtardı <tık> biledi <Biladaha> ülkesini, şehirlerini <tık> mi şerri, şerrinden zararından. Yani ne yaptı çoban hem kendisini kurtardı hem de en kaza belâdâ min şerrî ülkesini şehirlerini de kurtardı kötülüğün zararından. Ve min'zıhîyeti ve kurbanı da kurtardı. Yani nedir? Kurbanları da kurtardı. Elleti öyle kurbanlar ki öyle kurban ki Tukaddemu sunulan ileyhi kendisine yani o vahşiye külle her her evet burada bakın köpeke ödül sunuyor çoban çünkü büyük bir iş yaptı. Külle senetin her yıl sunulan kurbanını da ne yaptı? kurtarmış oldu. Sımmet-i sonra ilerledi, yaklaştı yani kademe i kaddimu, kadem, ayak demek. E, ayakla ne yapılır? İleri doğru yaklaşılır, yürünür. rai çobana doğru. Hangi ra'i? Eşşüca'i. Eşşüca'i. İlerra'i şüca'i, cesur çobana doğru geldi. Ellevi öyle cesur çoban ki kâne sebeben. Sebepti, sebep oldu. Ne yaptı? Sebep oldu. Fi inkavihe. Kurtuluşunun sebebi idi. Neydi? Neydi? Minel mevti. Minel mevti. Ölümden kurtuluşunun sebebi olan cesur, çobana ne yaptı? İlerledi, yaklaştı. Ve kaddemet lehu ve ona sundu, kaddemet lehu, ona sundu kademe i takdim sunmak ekser es şükri ekser şükri çok teşekkürler sundu ona ve ecmele ve en güzel eserleri ve en güzel övgüleri sundu li murafaqatiha ona eşlik etmesinden dolayı ve ameli ala nacatiha ve işte o zaman da onunla birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte onu ölümden kurtarmasından dolayı ona bir birlikte teşekkür sundu birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte ona eşlik etmesinden dolayı, hani daha birlikte çıktı ya, ve ameli ve çalışma çabalamasından dolayı, in neceti, onu kurtarmak, nece, yencün, ne temenne minallah, en yüneccine min azabin nâri, Allah'tan dileğimiz, bizi ateşin azabından kurtarması. Evet, وَرَجَتْهُ ve ondan ricada bulundu ve ona istek sundu yani nedir? en يَرْجِعَ dönmesini rica etti nereye? مَعَهَ onunla birlikte onunla birlikte اِلَى بِلَدِهَ ülkesine şey nedir? Birlikte dönmeyi de rica li Ne için? Ne için? Li için onu görmesi için Ebuhe babası. Şimdi bu Ebu arkadaşlar Ebu, Ekun, Femun, Hamun, dhu. Beş isimden yani. Bakın Abuha Babası. Erkek olsaydı Ebuhu Ebu Ebûne Âdem ve ummûne Havvâ. Babamız Âdem, anamız da Havvâ. Ve yeşkürü lehu ve ona teşekkür ed diyor, edecek, edeb etsin. Şeca'atehu, cesaretinden dolayı. Ve yukâfi'ehu ve onu ödüllendirsin. El mükâfâete l-lâikate, layık, ona layık, ona yaraşır, bir ödülle ödüllendirsin. Binüblihi şerefine uygun ve ihlası samiyetine uygun ve şecaatihi ve cesaretine uygun. Yani ne yapsın? Bak şecaa, sevgili arkadaşlar cesaret, ihlas, samimiyet nübl şeref, onur şerefine rahmetine cesaretine uygun bir şekilde ödüllendirsin. Cesaretinden dolayı ona teşekkür etsin diye ve babası onu görsün diye ne yaptı rica etti benimle ülkeme gelir misin. Feqale ler ra'i ra'i çoban ona dedi ki feqale <gülme> ler ra'i inneni şüphe yok ki ben lem efal şeyen ben bir şey yapmadım. Lem ef'al yapmadım. Şeyen, bir şey. hak hakkettiğim, hak edeceğim bir şey. Aleyhi şükür vel mükafe'e. Yani ödül ve teşekkür hakk edecek bir şey yapmadım ben. Velem ekum. Velem ekum. Ve yine yerine getirmedim. Neyi? Bir ek sere. Daha fazlasına minel vacip. Gerekenden fazla bir şey de yapmadım. Gerekenden fazla bir şey de icra etmedim. Yani vacip olan şey yaptım. Her insanın yapması gereken. Ama hangi insanlar? Omurgalı insanların yapması gereken arkadaşlar. Ve kuntu uhibbu ve arzu ederdim. En erciğe dönmeyi, me'aki, seninle birlikte dönmeyi arzu ederdim, tercih ederdim, ila vatanı ki, yani vatanına, senin vatanına seninle birlikte dönmeyi arzu ederdim. Ve fakat ben, ve lakinneni fakat ben, kadresem tüplanladım, linefsi kendim için huttatan. Yani bir plan yaptım kendime. Bir yol çizdim kendime. Tarikat, tarikat diyoruz ya, takip edeni yol. Evet. Affedersiniz. Lizzihebi <tıklı clapping> gitmek için, Lizzihebi gitmek için, Firihletin, yolculuğa gitmek için, havlel alem, dünya etrafında bir yolculuğa çıkmak için kendime söz verdim. Ne için? Liruhiyeti görmek için. Bak li, li sebeb biliyor. Ma fihi içinde olan şeyi min manadir cemiletin. Güzel manzaralar içinde olan yani onda olan güzel manzaraları görmek için dünyanın etrafını gezmeye karar verdim. Yani devre alem yapmaya karar verdim planımın. و انتفاعي يراللنمك için yararlanmak intafa yentefu intifa bima ara gördüğüm şeyde gördüğüm şeylerlerden den yararlanmak min tecaribi yani ve e, işte gördüğüm deneylerden tecrübelerden de yararlanmak için wa a'iduki sana söz veriyorum bir söz, gerçek Bir söz. ve'den söz. Bir en Bir söz. ülkeni ziyaret etmeye gerçekten söz. söz. Bir ne zaman söz. sonra söz. Bir söz. Bir söz. Bir söz. Bir söz. Bir tam Bir yıl sonra Senetem vahidedem Senetani isnetani Felasi senevatin Üç yıl sonra Nasıl üç yıl kemületin Tam üç yıl sonra senin ülkeni ziyaret etmeye gerçekten söz veriyorum Akdîhâ havlel âlem Yani Dünya etrafında geçireceğim tam üç yıl sonra senin ülkeni gezmeye, ülkeni gelmeye, ülkeni ziyaret etmeye söz veriyorum. Ve inni, ve şüphe yok <gülüyor> ki ben, inni burada şüphe yok ki ben diyor. Musammimun sanlıyorum Ale alehazihi bu durma nedir? er bu gezi ben sanladım bu yolculuğu. Li era görmek için hazzı şansımı fiye Yani diyor ki ben bu yolculuğu hazımı şansımı görmek için planlamıştım. Ve len yastatî'a ve yapamaz güç yetiremez ehadüne herhangi bir kimse teğyire değiştirmeye değiştirmeye مَا عَزَمْتُ عَزْمَتِّيْمْ عَلَيْهِ شَيْهِ Yani ben diyor, hazımı, ben şansımı denemek için devre alem, yani dünyayı gezmeye karar verdim. Bu fikrimden de hiç kimse, çünkü azmetmişim, فَيْزَ عَزَمْتُ فَتَوَكَّلَا اللّٰهِ Azmettiğin zaman Allah'a tevekkül et ve te azmettiğin şeyi yerine geçir. Öyleyse ben de Bismillah deyip yerine getireceğim. Bugünkü videomuzu okumamızı burada noktalıyoruz. İzleyen arkadaşlara, abone olan arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize zihin açıklığı dileğiyle esen kalın diyorum.